Soruyu şekildeki tartıyı kullanarak çözünüz. Çözelim bakalım. Burada bize baharat adamın ağırlığı nedir diye soruluyor. Baharat adamımız burada. Ve burada da 3 adet kutumuz var. Yani sol tarafta baharat adam artı 3 kutu bulunuyor. Tartının dengede olduğunu görüyorsunuz. Ve sağ tarafta da 8 kutu var. Bu durumda baharat adam artı 3 kutu 8 kutuya eşit. 8 kutunun ağırlığına eşit. Şimdi tartının bir tarafında değişiklik yaptığımızda ne olacak bir bakalım. Tartının sağ tarafından bir kutu eksilttiğimizde, sol tarafa göre daha hafif olacağından, sağ taraf, terazinin sağ kefesi yukarı çıkar. Yani tartının dengesi bozulur. Ve artık solla sağ tarafın birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Aşağıda da bunun açıklamasını görüyorsunuz. Burada yaptığımız, burada yaptığımız tartının sağ veya sol tarafına kutu eklemek veya iki taraftan kutu çıkarmak. Baharat adamın ağırlığını bulmak için baharat adamı sol tarafta tek başına bırakıp aynı zamanda tartıyı dengede tutmamız gerekiyor. Bu durumda sağ tarafta kalan, sağ tarafta kalan kutular bize baharat adamın ağırlığını verecek. Hadi o zaman bir deneyelim. Şimdi başa dönmek için sağ tarafa kutuyu geri ekliyorum. Şimdi buradaki 3 kutudan kurtulmamız gerekiyor. O zaman sol taraftan 1 kutu çıkarıyorum. Ama aynısını sağ tarafta da yapmalıyım, değil mi? Çünkü bu kez de sol tarafta hafif oldu. O halde sağ taraftan da bir kutu çıkarıyorum. Şimdi bu işlemi tekrarlayalım. Sol taraftan bir kutu çıkardım, sağ taraftan da bir kutu çıkardım. Sonuca yaklaşıyoruz. Sol taraftan 1, sağ taraftan da 1. Ve artık tartımız dengede. Baharat adamın ağırlığı 5 kutunun ağırlığına eşit. Zaten alt tarafta da bunu görüyoruz. Sağ ve sol taraftan birer kutu çıkardım ve bu işlemi 3 kez tekrarladım. Sağ ve sol taraftan 3 kez birer kutu çıkardım. Başta elimizde baharat adam, kendisine x de diyebilirdik, bilinmeyen olduğu için, bulmaya çalıştığımız değer olduğu için, baharat adam ve 3 kutu vardı. Sonra iki taraftan da üçer kutu çıkardık. Yani baharat adamın ağırlığını bulmak için iki taraftan da 3 çıkarıyoruz ve sonucu 5. 5 kutu buluyoruz. Baharat adam 5 kutu ağırlığındaymış. Şimdi cevabımızı kontrol edelim. Cevabımız doğru. Çok yaşa baharat adam.